Sesim geliyor mu? Ha. Şimdi çok hızlı bir şekilde blenderdan nasıl adam akıllı en kolay şekilde şişe adını denir onu göstereceğim. açıyoruz Açılıyor. Açıldı. Açıldı. Genel diyeceğiz Küpe sileceğiz. Atacağız. Diyeceğiz. Atacağız. Diyeceğiz. Mesh. Alo, silindir ha silindir yanlara şeffaf sonra silindiri tam şöyle değil de işte limit model işeysin. Bu Burası çok önemli. Hafif ilk aşağıdaki seçiyoruz. Sonra seydiyoruz. Yok seydemiyoruz. Kimi de seydi. Böyle bir şey yok. Aşağıdaki seçiyoruz. Sonra şunu yapıyoruz. Tekrar ikisini tıklayın bunu aşağı doğru hafif şişe yaptıktan sonra seyiriyoruz bunu çok hafif eğiyoruz. azıcık şey yapıyoruz s, s basıp azığa eğiyoruz tamam aşağı soldu sonra şu yukarıdakileri seçiyoruz ilk basıyoruz. şu el yukarıya alacağız azıcık böyle yapıyoruz sonra s basıp hafif eğiyoruz. çok hafif tamam böyle Eğmeyeceğim. Şöyle. ben eğmeyeceğim bu güzel bu kadar yükseltin ama hafif şöyle diyeceğim iyi yukarı ben bir buçuk litrelik sücesi yapacağım siz karşı delik istiyorsanız bu kadar litrelik yapabilirsiniz Şöyle. şimdi şey çoğunluk oldu ama şeyin şimdi e, bozdum galiba seni size böyle bozarsınız hemen cdl bize yardımıyla bu cdl basman Z'ye basmayın şöyle size şöyle yapıyoruz sonra bu şöyle yapacağım Sonra Hı. Hı. Şöyle. Şişe şu an tamam neredeyse çok sevdiği bir tutorial olması lazım Şuradaki şey nerede şu katı seçiyoruz buraya bir tane buraya bir tane koyuyoruz böyle bir tane koyuyoruz sonra şunu sana basıp s'ye basıyoruz şöyle içeri doğru s'ye basıyoruz içeri doğru S'ye basıyoruz içeri doğru tamam şu an hani bu su şişesini hiçbir yerde bulamazsınız ben kaliteli ne yapmam bunu yapmıyoruz şöyle su şişemiz hazır daha fazla blender dersi için video olmaya katın